en nedeninin İslam tarihinden çocuklar için hikayeler kitabını Arapça okuma çalışmasına atölyemizde devam ediyoruz. 10 7. sayfadan kaldığımız diğer oydu. Neam. Evet. Faharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi üzerine sellem'e, salatu selam ve âline, aile efradına salatu selam olsun Resulullah çıktı diyor. Bir gazvetin, bir gazve. Gazve ile seri arasındaki fark İslam tarihinde çocuklar arkadaşlar. Gazve peygamber efendimizin içinde olduğu seferdir. Seri ise peygamber efendimizin bulunmadığı küçük savaşlara verilen isim Bu ve döndü ondan o Gazze'den bir zahireti öğlen vakti ve kanet ve idi ayyamat sayfi günler yaz günleriydi es sayf yaz ayyam günler ya ayyam sayf yaz günleri ve erade Erade, istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona ve aile i ashabına aile eferten selam olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istedi en yesteriha istedi yani o sıcakta çöl dün sıcağında yaz birde 40-50 derece sıcaklıkta bulunan günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğünde dinlenmek istedi bir anekdot kurucu sevgili arkadaşlar. Ve le ise değildir fil berriyeti dışarıda yani çölde berri demek, çöl demek, tarla demek, arazi demek. Mekan bir yer yoktur. Yester yuh, dinleneceği bir yer yoktur arazide, çölde. Fihil insan yani insanın dinleneceği bir yer yoktur çölde diye ille ancak vardır e Sadece ağaçlar vardır. Yani çölde yetişen ağaçların gölgesine oturup ancak dinlenebileceğin yerler var. Bunun dışında hiçbir şey yoktur diyor. Ve neyse yine yoktur değildir filberriyeti arazide, çölde, tarlada. Fî biledl Arabi, Arab ülkelerindeki çölde tabi, şecerun kebirun. Büyük ağaç da yoktur. Yani o berriyette, tarlalarda, şehrin dış kısımlarında, köylerin dış kısımlarındaki arazilerde, tarlalarda büyük ağaçlar da yok. Ya ne vardır? ''Veleyse ve yoktur fîhe onda illes semur'u'' Ancak dikenli bir küçük ağaç çeşidi olan ''es dediğimiz şey vardır. ''nev'un'' diyor bir çeşittir, min şeceri'l berriyeti yaban ağaçlarından bir çeşittir fihi şevkün dikenli olan diken, şevk dikenlimen ve nezere indi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu sellem indi, tehte semuretin, bir semurenin altına indi ya yani bir semura altına oturdu Nezele? Oturmak, yerleşmek. Ve allaka ve astı. Allaka astı bihe ona seyfehûs. Kılıcını da ona astı, onun dalına astı. Ve teferrakan nâsû ve insanlar dağıldılar ve nâmu ve uydular. Yorgun, argın olduklarından dolayı her birisi bir semirenin gölgesinde ne yaptı? Dağılıp uydum. وَنَامَا نَامَا يَنَامُ uyudu Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tehte semureti semure ağacının altında uyudu. Tehte altında fevka üstünde bir cənip ya da indi yanında, emame önünde halfe arkasında وَجَاَرَجُلُونَ ve bir adam geldi minel müşrikine müşriklerden bir adam geldi ve seyfu resulullahi ve resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı nedir muallekun asılı issemureti semure ağacına asılı vaziyette ve ve o kılıç fi gımdihi kınındaydı kılıçta nasıl kında duruyordu Gımdun demek kın. Ve huve fî kılıcın durumunu söylüyor, halini söylüyor. Kılıç ne durumdaydı? Kınında duruyordu. Ve ehayve aldı. El müşrikü müşrik Seyfe ve seyfe kılıcı ve sıyırdı. Ve sıyırdı. Min gımdihi kınından sıyırdı. Yani kanından çıkardı o tabi kınından çıkarken bir metal ses çıkarır sevgili arkadaşlar, kılıçlar o zaman bu sesi ne yaptı? ve teykaza uyandı Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem fe kale dedi el müşriku müşrik dedi ki ona ve seyfu kılıç meslulun sıyırılmış vaziyette yani kılından çıkmış vaziyette çıplak fi yedihî yani kılıç çıplak olarak elinde durdu vururken müşrik sordu bugünkü şey nedir mermi namlaya sürülmüş el tetikte evet li resulü sallallahu aleyhi ve sellem resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu tehaffunî هَلْ تَخَافُنِي yani هَل veya اَاْ تَخَافُنِي kaldırmış soru inşaat, vurgulu. تَخَافُنِي ''Benden korkuyor musun?'' ''Benden korkuyor musun?'' Rasulullah'a soruyor. تَخَافُنِي تَخَافُنِي ''Benden korkuyor musun?'' قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem La, la, hayır Laa, hayır. Kâle al-muşriku. Muşriku dedik ona. Men yemna'uke minni. Men, kim? Yemna'uke. Kim alıkoyar seni benden? Yemna'uke. Kim benden seni alıkoyar? Kim benden seni kurur? Söyledi. "Allah, seni Allah'ın izniyle kurtaracak. Allah, seni Allah'ın izniyle kurtaracak. Allah, seni Allah'ın Peygamber Allah, diyor. Allah, Evet Allah, diyor. Allah, Bu iman karşısında kurtaracak. Allah, seni Allah'ın izniyle kurtaracak. Allah, seni Müşriki'nin elinden düştü. Min yedil müşriki. es Esseyfu. Kılıç. Müşriki'nin elinden düştü. Fe'ekhaze. Aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ne yaptı? Esseyfe. Kılıcı aldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi bu sefer dedi. Lil müşriki. Müşrike dedi Men yemna'uke minni Men yemna'uke minni Seni benden kim koruyacak? Kim engelleyecek? Fakalil müşrik Müşrik dedi ki Kün ol Hayra ahizin Hayra ahizin Alanların en hayırlısı ol Yani en hayırlı Davrananlardan ol ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve, ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi dedi ki E teşhedü tanıklık eder misin? Şah şehadet getir misin? En la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadana Ve enni Rasulullah Ve benim Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik eder misin? Kâlel-müşrikü Müşrik dedi ki La, hayır dedi. Hayır Ve Fakat ben şüphe yok ki ben u'ahiduke sana söz veriyorum ala en la uqatileke ala o şeye ki en la savaşmamaya seninle, savaşmamaya seninle savaşmamaya seninle dövüşmemeye söz veriyorum ve la ve olmamaya mea kavmin herhangi bir toplukla olmamaya yukatiluneke seninle savaşan seninle dövüşen herhangi bir kavimle de olmamaya sana söz veriyorum. Yani seninle savaşmayacağıma ve seninle savaşacak olan, savaşan bir kavimle de birlikte olmamaya söz veriyorum. Evet. Fakallâ terk etti, bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebilehû yoluna bıraktı yani. Yoluna gitmesi için onu terk etti. Ve yolunu boşalttı yani. Engeli kaldırdı. خَلَّ يُخَلِّ تَخْلِيَمْ rahliye var Türkçede. Fakat Müslüman ve müşrik geldi, acaba ve arkadaşları yanına geldi ve kale onlara dedi ki: Cik ben size geldim, minendi yanından, hayırın nesi? İnsanların en hayırlısının yanından size geldim. Bu da Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de ya yani Sahihinde ne yapmış? Ee, Rivayet edilmiş, alınmış. Evet. Bugünkü okumamızı burada sonlandırıyoruz sevgili dinleyenler, öğrenciler. Hepinize Rabbim zeka açıklığı versin. Rabbim bize izin verdiği sürece her gün bu saatlerde kısa kısa okumalarımıza devam edeceğiz. Hoş kalın, hoşça kalın.